Süheyla, İstanbul'da yaşıyor ve bir gün geç kaldığı için okula taksiyle gitmeye karar veriyor. Taksimetrenin açılış ücreti iki buçuk lira. Bu ücrete yol boyunca kat edilen her kilometre için iki buçuk lira daha ekleniyor. Okul, Süheyla'nın evine beş kilometre uzaklıkta. Neyse, çok da uzak değilmiş. Süheyla'nın taksiye bindiğinde cebinde yirmi lirası varsa, taksiyle beş kilometre yol gidip, bir lirada bahşiş bıraktıktan sonra Cebinde ne kadar parası kalır? Öncelikle bu taksi yolculuğunun ücretini hesaplayalım. Buna kısaca taksi ücreti diyeceğim. Evet, ne vardı? Taksimetrenin açılış ücreti 2,5 lira ve gidilen her kilometre başına 2,5 lira daha eklemeliyiz. Süheyla 5 kilometre yol gidecek. O halde 5 kilometreyi 2,5 lira bölü kilometre ile çarpmam gerekiyor. Taksi ücreti iki buçuk lira artı beş çarpı iki buçuk olacak. Beş kere iki buçuk, on iki buçuk eder. İki buçuk artı on iki buçuksa on beş eder. Yani taksi yolculuğunun toplam ücreti on beş liradır. Bir de bahşiş vardı öyle değil mi? Süheyla bonkör bir öğrenci ve bütün gün İstanbul trafiğinde direksiyon başında çalışan taksiciye bir lira da bahşiş bırakıyor. Yolculuğun ücretine bahşişi eklersek, Taksiye toplam ödenen ücreti bulmuş oluruz, öyle değil mi? 15 artı 1 lira, 16 lira eder. Soruyu cevaplayacak olursak, yani Süheyla'nın bu taksi yolculuğundan sonra cebinde kaç lira kaldığını bulmak istersek, kalan para 20 lira eksi 16 lira işleminin sonucuna eşit olacak. Yani Süheyla'nın 4 lirası kaldı. Süheyla dönüşte eve yürüyerek dönecekmiş gibi görünüyor.